Bileğimde yine sakatlık vardı Bütün şeyi çok ağır olmasa da Sakatlıkla geçirdim ya çok saçma İki ayak bileğimin de tendonları zarar gördü hem de sağ Dizimin arkası Zarar gördü ve Bildiğim böyle şeydim artık <gülüyor> Ocu çekiyorum falan Modundaydım artık koşmak istemiyorum Artık falan her gün çekiyorum Koşuyorum böyle 5 level mı? ikincim çok iddialısın Ne oldu 9 gün aradan sonra hoş geldin edin isime. Abla acıyı anlatsana biraz. Ya neyini anlatayım ki yani izlediniz zaten anladın mı? Hani o kadar kötüydü ki ben zaten hayatımda ya hiç acıyemedim. Bir kere babam beni kandırmıştı bu biber acı değil diye. Ben de şu kadar falan bir biber yedim max yani. Onun dışında hayatımda ne acı acı hiç acının ası yok benim hayatımda. Hiç acı sevmem yani. Hoşuma Niye seveyim ki zaten yakıyor yani. Güzel değil neyse babam öyle kandırmıştı. Orda zaten e, o acı sos üstüne acıya alerjim olduğunu öğrendim. Aslında kendime iyilik yapmışım bu kadar zaman boyunca. Malum iki kişi vardı. Onlara tekti olan ben değilim ama. <gülüyor> Kime ettiğin olun kız. Çobirim yok. Hemen. Vallahi çok kötü oldu ya. Dördüncü bölüm Senin yaşadığını kimse yaşamadı. Ya zaten o kadar böyle kötü bir psikolojiye girdim ki. Orda böylese şey, alerjim olduğu için. Şu kortuzonlu iğne vuruyorlar ama Yani iki buçuk üç günde de beş doz kortuzonlu iğne yedim Artık böyle şu moddaydım hani yatakta yatıyorum Şeyde Dedim ki abi dedim ben kalkmasam mı acaba falanın böyle kollarım çok kötü İlk gün zaten fark ettiyseniz ilk gün mü? Değil ya ne, üçüncü gün Ne zaman bir gün ben şey dördüncü gün olabilir Neyse kazandığımız bir gün işte ben bir partide yok mesela yine hastanedeyim. Ha ilk gün mesela konteynerda yokum ben. Ya yani ilk başta varım ondan sonra yokum. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Çünkü neden? Hastanedeydim yine. Genel olarak hastaneye çok... En çok Buse gitti sonra ben gittim hastaneye herhalde. Çok kötüydüm ya şiştim falan resmen saçma sapan. Konteynerden kaçmış <gülüyor> Yok ya. Şeydi yani hani O konteynerde işte ben o gecelik Böyle bir küçük hastaneye yırttım O gece hastanede kaldım ben çünkü Baya kötüydü senin artık rutin zaten Buse düzenli olarak Hastaneye gidiyordu artık tanışıyordu Falan yani Bizim takım evet Hastalıkla mücadele ettik orada Ay Furkan'ın gözü Çok kötü oldu ya Baya kötüydü Lemur. Lemur gariban ya. 6 günün sonunda ev gördü. En çok cezayı lemur yedi. Çok kötü. Benim için nasıl geçti? Ya güzel geçti ya tamam hani çok kötü şeyler de işte Çünkü o konteyneri ilk gördüğümde ya o ilk görüşme aklımdan çıkmıyor o konteyner ya. Böyle konteynerin kapısı açıldı ve ben şöyle içeri baktım. Dedim ki ben burada kalamam. Nasıl kalacağım burada? Herkes çok içerisinde zaten. Bildiğin böyle mahvolmuştum ya bayağı bayağı. Kendi içimde mahvoldum yani. Bir saniye. Şunu He, geldim. Neyse dedim ki yani o şey çok kötüydü. Konteyneri gördüm ve şey dedim. Abi yataklar çürük. Çürük ya! Çürük! İçeride böcek var. Bir tane şu kadar pencere var içeride. Dedim ki yani kapıyı açsak dert açmasak dert. Neyse ki dediğim gibi yani. Çürük abi çürük resmen yani. Yataklar şey de... Baya baya çürüktüm. Mikrofonu biraz daha önüme alayım. Sesim azsa. Aldım biraz daha öne. Yazık kafamıza ya. Böcekler oyuncak gibi miydi? Sen onu bir de bana sor. Gönül isterdi ki oyuncak olsun. Çok kötü. Ben bir de hamam böceğinden falan tiksiniyorum ya. En nef... Bak. Gerçekten nefret ediyorum dediğim her şeyin cezası bana denk geldi yani. <gülüyor> Bayağı kötüydü. Parkurda fırtınaydı gelceği <gülüyor> ve arkamızda bıraktık herkesi. <gülüyor> bir yerde kızım... Bu ses su artık sesimi duymak istemem Triggerland'da. Hadi lan mi? Abi orada oradaki psikoloji ama çok kötüydü ya. Öyle düşün. Yani düşünsene her sabah kalkıyorsun ve şey diyorsun. Abi acaba bugünün cezası ne? Şimdi cezayı görürüz. Çünkü biz cezaları önceden bilmiyoruz. O gün öğreniyoruz. Direkt o şeyde işte Voltur getiriyor ya. Biz de öyle öğreniyoruz cezayı. Böyle diyorsun ki ''Abi bugün acaba ne geldi yani? Bugün ne yapacağız acaba?'' falan Bitiyorsun böyle kendi içinde ben Bir söyleyeyim mi o karpuz, o karpuz benim patladığım noktaydı artık böyle şeydim İçimden söve söve gittim oya nasıl sövüyorum ama ben zaten yayınlarda da hep söyle ben larvas olacağım Nefret ederim yani baya nefret ederim Walter deli ya O adam yani yok seni kıskanıp tatlı çıktım internet bok gibi ama <gülüyor> hoş geldin kuşum Kaç kilo verdiniz zayıflamış gibi geldin Yok be hayvan gibi kilolu çıkmışız orada saçmalamayın Ekran kilolu gösteriyor İkinci bölümde Dilara ile tartışmanızı ne hani diyelim Üç değil mi ya üçte tartıştık Tartıştık abi çünkü Ya şimdi onlar da haklı bir yerde provinsiyel hoş geldin. Çünkü sürekli benim başıma bir şey geliyor abi Acıdan yok böyle alerjim çıkıyor Yok hastanelik oluyorum Yok 5 doz kortizon yiyorum Dam Damarım patladı gibi bir şey oldu resmen artık Böyle kanlar fışkırıyor kolumdan Artık aklımı yitirecektim ya Yani dedim ki illa Allah ettim yeter <gülüyor> Pijama partisi senin takdirden hayretin çok iyi <gülüyor> Öyle gerçekten bu doğru oci merak ettim Etme Etme o acı merak edilmez. Başına ne geliyorsa zaten meraktan kardeşim yapma. Volsun'un <gülüyor> ın Instagram'ını bilmiyorum. Ya peki şeyi çok merak ediyorum. En çok en sevdiğiniz yarışmacı kimde? En böyle bu falan dediniz. En çok kimi sevdiniz? Ay bu senin ayağı. <gülüyor> hatırlatma. İzleyemiyorum ben o bölümü. Furkan ayrettim Barış Ulsa. Ulsanur. Barış abi Barış ya. Barış insan gibi koşmuyor ki Barış. İnsanlık dışı koşuyor. Kavga etmeniz için zorluyor mu çekim ekibi? Cık. Hayır. Niye zorlasınlar ki abi? Orada zaten tartışma çıkacak konu belli mesela yani. Hani kimse şey demiyor mesela en basitinden Akme işte Ulsa ile Dilara'nın tartışması geliyor. Şimdi adamlar Dilara şey mi dedi atlama sen yüzme falan mı diyecek yani mesela hayır tabii ki de kimse kimseye böyle tartışın falan diye öyle bir şey yok alakası bile yok ee, Uzay 6. ayını kutlamış 6. ay olmuş be aylık kirayı koyalım şöyle yayınlar kankam diyor teşekkür ediyorum canım benim çok sağol Survivor kavgalarının yanında bulunan abi Survivor zaten ya apayrı bir boyut yani ben düşünemiyorum ben Survivor'a katılsam ya %100 birini parçalarım çok eminim buna yani çünkü düşünsen ben zaten açlıkla baş edebilen bir insan değilim pek ve yani açım böyle hani ödül almak istiyorum ama kaybediyoruz falan ben kafayı yarım Survivor'da net yani Uras abiyle neden birbirinize girdiniz? Çünkü Orada zaten Olanlar gözüküyor aslında ama bir kısmı gözüküyor Tamamı gözükmüyor Yani Bunu anlatmam ne kadar doğru aslında bilmiyorum Ama sonuçta olanı, benim açımdan Olanı anlatacağım ben en azından Çünkü bu konuda Baya benim üstüme gelen insanlar falan olmuş işte. Uras abiye Şöyle yaptım böyle yaptım Ben orada bir şey söylüyorum o yarışma şeyi Bakın çok farklı. Çünkü ceza almak istemiyorsun. Ya konteynerde hiç kalmak istemiyorsun zaten. Hadi ceza aldım bari konteynerde kalmak istemiyorsun falan ama konteynerde kalıyorsun. Gözüne uyku girmiyor. Dinlenemiyorsun. Mesela yemek yiyorduk. Bizde yemekte bir sıkıntı yoktu. Ama konteynerde kalmak ve o ceza yetiyordu zaten mesela anladın mı? Biz tabi Ela ile sonlarda baya... ben 6. bölümden sonra açıldım luzlamadım herhalde. Bireysel olarak yani takım olarak değil ama Yani neyse orada zaman geçiriyorsun bilmem Orada bir şey söylüyorsun oranın havası çok ayrı Stresli bir baskı var Kazanmak istiyorsun Şey yapmak istemiyorsun Uras abi de beni orada dinlemedi Bu arada orada bir şey ki so beni dinler misiniz diyorum Orada zaten gösteriyor Beni dinler misiniz diyorum hala bir, abicim abi Bir şey söylemeye çalışıyorum oradaki Derdimi anlatmaya çalışıyorum Ve Zaten o kadar süre, o zaten en sonlarda oluyor. O kadar süre zaten bir sürü şey susmuşum. Ya benim bu arada normal bak şimdi izlerken de gördüm şey dedim. Helal kız gözü dedim. Senle gurur duyuyorum dedim. Yani neredeyse her şey susmuşsun falan dedim. Ben münakaşa münakaşaya girmemişim, konuşmamışım, tartışmamışım falan yani genel olarak. Neyse, ama o kadar fazla böyle sustum ki bir yerden sonra. Patlıyorsun yani. Artık böyle diyorsun ki yeter yani ya. Susturdun mu? Kimi susturdun lan? Ben bir tek Uras abiyle tartıştım ama hallettik sonra. Hayrettin'e de hallettik. Yani e, onun sonrasında bir problem yaşamadık. Orada konuştuk. Ya onlar kamera dışı artık böyle şey hani dağılma şeyine servislere biniyoruz. Öyle gideceğimiz yere gidiyoruz servislere bilmeden önce falan işte Hayrettin'le ve Uras abiyle falan konuştuk çözdük yani bir problem yoktu ama yine de yani şey de anladın mı nasıl diyeyim üzücü hani çünkü onlar sabah söylediğinde mesela bir problem olmuyor biz 7-6 yaptık dediğimde problem oluyor ya tabi diyorum ya bu hırs yani kazanmak istiyorsun Reka, rekabet var işin içinde olay o zaten yarışıyorsun biz zaten yarış dışı zamanlarda hani yine konuşuyorduk veya parkur öncesinde bir araya geldiğimizde daha yarışlar başlamadan önce falan hani konuşuyoruz ediyoruz bilmem ne ıvır zıvır hani bir derdiniz bir probleminiz yok zaten birbirimiz ama yarış esnasında yarış esnasındasın kazanmak ve o cezayı almamak istiyorsun çünkü şey değil ki bu yani, <gülüyor> işte ceza yapacaksın sonra mis gibi yatağında yatacaksın. Öyle bir şey yok. <gülüyor> orada yatmak, orada şey gece, geceyi geçirmek istemiyorsun yani çok doğal olarak. <gülüyor> hamam böceklerinden muzu nasıl aldınız? Gördün işte, üfleye üfleye aldık. Orada bir tane albino hamam böceği vardı. Allah'ım o, o ya o hamam böceklerine kokusu burnundan gitmiyor ya gitmiyor bak hala hala burda yani burnumda yani çok kötüydü ben şoka girdim izlerken midem bulanıyor dedim ki oradayken yani helal olsun nasıl yapmışız falan dedim biz ya bence eee elerle ikimizde geç adapte olduk açıkçası ben geç adapte oldum çünkü ilk başlarda hala olayın ciddiyetinin farkında değilsin Sonuçta takım olarak yarışıyorsun, bir takım olabilmen gerekiyor ve takımındaki insanları tanımıyorsun. Düşün ilk defa gittiğinde tanımıyorsun, yani sonradan tabi zaman geçiyorsun o insanlarla, 3 hafta geçiriyorsun falan. Hani öğreniyorsun, birbirini tanıyorsun ama o raddeye gelene kadar yani şeyde... Birbirini anca tanıyorsun ve bir takım olmak zorundasın. Ama üstüne takım baskısı da hissediyorsun. Ben mesela baskı... Şeyin baskıda çok kötüyüm. Biri bana baskı yaptığı zaman... Ne var ne yok gidiyor aklımdan. Ne dedin öyle ki ben senden daha anı çıkışlar bekliyordum. de yine. Ben de sakin olduğumu düşünüyorum ya. Yani şey tabii ki fevri olduğum anlar vardı. Bir saniye geliyorum.